Abi bizi dövmek <gülüyor> için falan davet <daha gülüyor> edelim inşallah. Yani siz şaka <gülüyor> mısınız kardeşim? Şey... Tamam. Daha önce böyle takas yaptım. Yani traktör takası falan da yaptım. Traktör mü? Evet. Bence bu fikrini değiştirir seni. Yok yok yok. Değişim. Değişmedim. Değişmedim adam. Bu arabayı bir buçuk sene önce aldık toplamak için. Sonra kümes olarak kullanmaya karar verdik. Kümes derken? Merhaba webteknol takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu haftada otokente geldik. Ben kayboldum burada ya. Burada <gülüyor> şimdi bir amacımız var. Amacımız Aynen. ne Ozan? Elimizde arkadaşlar Huawei Mate 40 Pro var. Bir adet Samsung Galaxy Note 20 Ultra'muz var. Ve bir adet de tabii ki olmazsa olmaz Samsung'un yine Galaxy Fold 2'si tatlanabilen bir akıl telefon var. Yeter Yetmez arkadaşlar. Yetmez. Bende de bir şeyler var. Bir tane kapalı kutu iPhone 12 Pro'muz var burada arkadaşlar. Bir tane de S21 Ultra'mız var. Yani bu telefonları biz size saydık. Ama bu telefonların olayı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an Türkiye'de satılan en pahalı cihazlar bunlar. Elimizdeki cihazlar. Bizim amacımız da bu otokente gelip bu telefonları verip bir arabayla takas edebileceğiz şimdi, mi edemeyeceğiz şimdi mi? Şimdi bu akıllı telefonların değeri toplamda 78.500 TL sıfır almak istersek ikinci elde de böyle ortalama herhalde 50 ile 55.000 TL bandında gidip Bence bir birazcık daha çıkar zaten. çünkü bayağı evet. temiz cihazlar. lazım. bu sıfır ha? mesela yani 0-1 iPhone 12 Pro'muz var bu video için aldık. Bakalım başımıza neler gelecek? Evet arkadaşlar, hemen şöyle şurada bir mercan otomotiv var. Haydişler, 100 bin liraya kadar bir araç arıyoruz. İçeride falan bir şeyler var mı? Gel bakalım. bakalım abi. Bu araç güzel mesela size uyabilir. 100 bin bandında bir aracımız bu. 115 bin lira falan istiyoruz. Burada mı? yazan B beyler böyle boyalı. Boya, boyalı. Bunlar boya. ve değişik. A evet. Bol yanından yaralıymış bu araç arkadaşlar Bu kadarıyla. Kim? Üstündeki çiçek de dahil. Evet, e, daha onlar, onlar hediye biz. müşterilere hediye ediyoruz onu. Başka ne var Başka, abi? Şurada bir tane kliyomuz var. Bir yakından görelim şu kliyoyu. manuelmiş ama ya. Ya, manuel olan ne kadar işin... istiyorsun abi Bunlardan... 14.000 lira istiyoruz. 14. Abi daha 100.000'e yakın, yüzü 100 çok aşmayan bir şey lazım bize ya. Bir aksent aksent var. Bir abi şu aksentte şöyle bir bagajına doğru geçelim biz. Bu bestatçiye şey değil mi ya? Olabilir. Değil mi? İçeriden çıkıyormuş ne diyorsunuz la diye. Saçma, Saçma sapan konuşma lan. Fena la. değil yani içi. Bunda var Ağaz. mı abi? Lo, B falan, D falan? var. Ne ararsan var mı? <gülüyor> İki kapısı değişik bu araların. Arka kapılarında L, B var yine. Ne kadar istiyorsun abi? Buna 98.000 lira istiyoruz. 98.000 lira. Tarıştığımız video falan çekiyoruz, pazarlığımız var Ertuğrul'un. 90 ailesi olsun diyelim bence ta olmaz. O kadar kazanmıyoruz zaten. Yani bir bin lira ekranımız olur. Abi bin lira ne götürsek <gülüyor> Abi olmaz şimdi abi. şöyle biz sana farklı bir şey sunacağız. Evet. Bu videoya özel. Aracınız mı? Aracımız yok abi. Bizim telefonumuz var. Türkiye'de satılan en pahalı telefonlar bizim yanımızda. Çok. telefonları biliyor musun abi? Bunu sadece reklamlarını görmüştüm. E ee abi bu sadece reklamlarda görülebilen bir, <gülüyor> bir telefon. Biz evet. özel getirttik seni. Elimizde. Için. Şu anda tuttuğumuz cihazlar zaten yaklaşık 80 bin TL bandında abi. Hiç evet. böyle düşünmemiştim ben. Abi sen bunların hepsini al. Bize bunu bağla. Biz gidelim. Şaka mı bu? Yok Yo, değil abi. abi. kamera ama şaka değil. Gerçek yani. Amacımız bu. Yani böyle bir şey. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Şaşırdım şu anda. Çok heyecanlıyım. Böyle bir alma çektiği hiç yapmadık ama neden olmasın? Tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> abi. <O> LB, <gülüyor> LD bize fark etmez. Geçelim o zaman. Şartları görüşelim. Merhaba. Merhaba. Abi bizi dövmek için falan <gülüyor> davet edelim inşallah. Değil mi? Direkt topa Ben kafanın önünde size bir şey demedim. Orada müşteriler vardı ancak. Yani siz şaka mısınız kardeşim? <gülüyor> yok e? biz gayet ciddi. Bize Baya, çekiyoruz. Ciddi. Lütfen yani. Lütfen valla iş yok. Bizi içeriye fırçalamak için mi çağırdın gerçekten? O zaman biz şansımız biz başka bir dükkanda da ızı mı denemesek acaba şu anda? Biz gidelim bir yerde bir çay içelim en güzeli. Evet, evet, evet, sanırım evet. o yani tamam. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Ama yani. adam indiriyordu yalnız biz fark ettim yok O ya. sopaya böyle bir şey olacakmış gibi şey hissettim yok. ben abi yani. Abi çay ısmarlayayım dedi gönlümüzü aldı. O geyik yaptı da. Olmayacağını anladık evet. yani bu günün sonunda. Başka. Şurada bir yer var. Bak abi el kolay gelsin. 100 bin liraya kadar bir araba arıyoruz. Bir dakika mini Cooper var mı? 100 bin liraya. Sarı abi onaya mı? Abi nedir onun olayı? Onun olayı bir parça değişen var araçta. Ben altı burada tavan arayacağım. Tremleri ne kadar abi? 15.000 civarı. 15. İyi bence, fena değil yani 15.000 tremleri. Normal tremer. yaşına normal. Pandemi başlarından yani beri nasıl pazarlık yalnız, ediliyor? Yalnız Şöyle yalnız, mi? Yalnız, 90 öyle. olur mu abi? 90 olmaz, arasını buluruz. 95? Olur. <gülüyor> abi o zaman insan... 85'e hayırlı olsun abi. 85 aferin. Evet, Kilometresi kaç ağlıyorsun? 87.000. Bayağı iyi lan. İyi bayağı iyi ben bence ben <gülüyor> ben <gülüyor> de. Bana abi sana farklı, farklı bir teknifimiz var. Abi Al bak burada böyle bayağı bir 5 tane telefonumuz var. Yani. Böyle bir şey gördün mü? Teknolojinin son harikası. Abi sana abi. bu 5 telefonu verelim, Tamam. sen biz o arabayı bağla biz buradan Aynen. notere gidelim. Aynen, Yok. hayırlı olsun diyelim. <gülüyor> Gel, yeni pandemi şekliyle hayırlı olsun diyelim abi. Biz değilim, elim havada kalmasın <gülüyor> abi. Ne iPhone 7 kullanıyorsun, <gülüyor> iPhone 12 Pro'ya geç. Abi aç direkt iPhone ben 12 Pro'yu. Abi her, her gün bir, gün bir, bir hat, hat takarsın ya, ne olacak yani? <gülüyor> Yok abi? <gülüyor> olmaz olmaz mı? burada da olmadı. Ben sen bize ulaşmaya mi? devam ediyoruz. Tamam, teşekkür ya. ederiz. Sana... Sana... Sağol abi eyvallah. Hayırlısıla inşallah bol kazançlar abi. Hayırlısıla hayırlısı. inşallah. Abi biz 100 bin liraya kadar bir araba arayışı içindeyiz. Merhaba arkadaşlar, araba alacağız biz. 100 bin liraya kadar elinde araç var mıdır abi? 100 bin liraya 70 bin Tamam o da, o da olur. olur. Bir görebilir miyiz arabayı? Görebilir <gülüyor> miyiz? Biraz anlat abi, özelliklerinden falan sana zahmet bahsediver. İyi 20. 70 bin liraya Daha aşağı olma ihtimali. Olabilir. Ne mesele abi? 67 bin olur. 60 bin lirayla ayrıl olsun diyelim mi? Yemin. Niye? Bizim paramız yok. Ama cebimizden telefonlar var. Bu telefonlarla takas yapmak ister misin? Telefonları bir gör abi. Yok takas yapma şansımız yok. Ne abi? Bizim ya? işi yapamayız. Ver 68'i bu arabayı al. 67 dedi. De. 67. 65 dedi de, de aslında ne? Zaten para yok artık. 60 lira Kızdı. <gülüyor> Bence bu fikrini değiştirir seni. Yok fikrin değişmedi. Değişmedi mi abi? Ben sabit bir adam. Sabit. Ben biraz senden korktum abi şu an. <gülüyor> biraz sabit. Neden korktun? Vallahi eminim ama biraz korktum. <gülüyor> yalan <gülüyor> yok yani. Biz gidelim abi nesi daha sağlıklısı böyle olacak herhalde. <gülüyor> Paramız varsa geliriz. Sağ ol. Vaktini aldı. O zaman hayırlısı. İşte abi. Kolay gelsin. Merhaba. Yüz bin lere kadar hoş bulduk. Sağ olasın. Yüz bin lere kadar bir, bir otomobil, otomobil bakıyoruz. Abi bize birkaç tane bize opsiyon gösterirsen. gösterirsen seviniriz. Opel Aspire var 2013 model. Ne kadar istiyorsun abi? Ona yaklaşık 125 bin lira istiyorum. 125 çok abi bizi çok aşağı. Sen bize bir Aspire göster abi. Belki bir orta yol buluruz. Arabaya yalnız halde temiz abi. Bayağı temiz. Bayağı, temiz, bayağı çok, döşemeler çok, çok falan. 102 102, 000, kaç model evet. abi bu? Bin 1000 2013 model. Bizim yani, farklı abi. bir teklifimiz var sana. Bizim nakit paramız yok. 10 Türkiye'de 10 satılan 10 en pahalı 5 tane cep telefonunu sana getiririz abi. Son model cihazlar burada şu an sende. Bırakalım. Otele çıkalım abi. Alalım ailesi olsun diyelim gidelim. <gülüyor> yok maalesef. Telefon takasıyla araba veremiyoruz. O zaman Aynen. 90 bin liraya alalım bunu biz. Telefonları bırakalım. 3 ay sonra gelelim sana 150 bin liraya ailesi olsun der Bırakır gideriz abi. <gülüyor> yok hocam. O zaman fantasy dünyasında yaşıyor. <gülüyor> biz dolaşmaya devam edelim. Allah büyük <gülüyor> abi çok i̇şler, teşekkür ederiz. Şimdi giderken abi köşeli bir yer önerdi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. İşte. Bir şey içmeyelim. Biz 100 bin liraya kadar araba arıyoruz. Var, Bak tamam. Işler. Bakalım. De Bakalım. 6 bu bu arabanın üstünde çok böyle bir şey. şeyler olmuş yani bir kedi izleri var. Biz bu arabayı bir buçuk sene önce aldık toplamak için. Sonra kümes olarak kullanmaya karar verdik. Kümes derken tavuk falan yani mı var? arabamızda kedi var. Kedi doğurdu buraya. Çıkaramıyoruz. Aynen. Burada kedi besliyoruz ama. Kedileri vermiyoruz ama bu araba Yok, ben alırsam kediyle birlikte alırım. Ya ya. Kedi abi ne güzel ya, hayırlı bir iş olmuş bak. Görüyor musun? 40.000 TL Her şeyi Arabayı yok. yakmış abi. Vallahi Allah helal olsun Vallahi bu ben Başka bir şey var mı elinde? Bir tane astram geldi hatta çocuklar, o yeni geldi. Üstünde biraz lekeleri var ama... Güneş yanığı var. Pastacılarla çıkar mı? Böyle bir şey var ya böyle, en ufak şeyde pastacılarla çıkar falan <gülüyor> falan, falan muhabbet şey et. Takla var yok, mı yok mu? Takla yok, çok şükür. Sabah taklalı bir araba verdik ama... <gülüyor> yani bunda. <gülüyor> biraz şurada bir su kaçmış para ama o. Su... Yani ufak tabi şeyler olur sonuçta da 100 yaşında araba yani böyle şeyler normal. Ne abi takılın 2 gün beğenmezseniz geri getirin sıkıntı yok. 2 gün sıkıntı yok. İki gün depo fırssa 2 gün gezeriz Doğru, sıkıntı yok. De ya değil. Ozan ya. <gülüyor> Ozan yani. Nedir abi bunun fiyatı? 285.000 lira. Yani şu an bu araçın tertne uygun aracı. Ne kadar deniyor? 85.000. 85. Şöyle en uygun aracı. Ağır 80 80.000 lira. Anladım. 85 yon, ben 85 lirasıyon bende 5.000 lira tramer var. Normalde sen burada araba sattığın zaman mesela şey falan yazıyor. İstatiyorum i̇şte Ozan'a opsiyonludur falan ya da Serdar Bey opsiyonlanmıştır. Doktor Ser <gülüyor> Falan. Sarı sayfa, ona da Bak, izin vermiyor. Ben sana çok ısındım güzel kardeşim. Eyvallah. Sen de bu arabada anlaşırız gibime geliyor. Şöyle bir durum var. Bizim de bir teklifimiz var. Aynen. Sabahtan beri burada dolaşıyoruz. Beceremedik, başaramadık. Bizde 5 tane piyasadaki en, en yeni pahalı. akıllı, en pahalı telefon var. En pahalı ama var. yani. Gırtlak dolu var ya sizde bir kavram. Çakılı mı? Çakılı. Çakılı, çakılı direkt. Noktasız. Telefonlarda Şöyle, da öyle geçiyor. falan böyle bayağı şekil şükür. Şeklin Allah. dibine vurabileceğin. Say böyle abi böyle istersen cihazları. Çok iyi. Bu Samsung Galaxy Fold 2. En yeni model. Katlanabilen akıllı telefon. Ben Bence arka görmüşsün mü katlanıcı bir telefon? Reklamda görmüşsün mü? çok gördüm. Evet, aynen. 90. Huawei cihazımız var. Bak senin böyle kıyafetle de bayağı şekil durdu bu Huawei. Bence kullanırsın ben, sen. Ben Android'çi değilim. iPhone'cusun. iPhone 12 Pro'umuz var. Şöyle, Kapalı kutu hiç açılmamış. 128, 128, 128 GB'mış. Gigabyte. Arabanın üstüne böyle bırakayım Ama cihazı. Şu arabayı çizmeyin ha. Yok. Şu an araba... Kaç bin demiştin fiyat? 85 Şu an arabanın fiyatı sana oldu 165 bin lira filan Cihazları sana veriyoruz, arabayı alıyoruz gidiyoruz buradan Notere hemen çıkıyoruz, yukarıda mı noter var mı burada? Var var hemen 100 katlı noter var, var. Kapat. Şimdi ben anlamadım, siz gittiymisiniz ciddi mi? Ciddiyiz abi makara var Ciddiyiz, yani. Biz ciddiyiz. Biz sen ciddiyiz tamam dersen cihazın kasa var mı burada? Para kasa. Var Kasaya koyalım cihazları, çıkalım notere direkt Bir sıfırlayacağım ben, kendi telefonumu bıraktım Aynen. buraya O kadar. Abi eğer yani şey... Tamam Daha önce varayım takas yaptım yani traktör takası falan da yaptım? Traktör mü? Evet, traktör, traktör yaptıysan <gülüyor> telefonlar. <gülüyor> abi tamam, abi gel abi sen gelin. Yusuf şimdi bizi buraya oturttu. Azarlımla evet, oturduk. Ben her şeye takas yaparım bir kere. Şunu söyleyeyim, yani değerli tamam. adamın her yerde bir e, bezi olur. Tamam. Yani tabii piyasa çok kötü bu aralar. Evet. Hani. Yani biz de sıkılıyoruz. E, Kayan abi. Buyurun. Abi ben sana daha bahsedeyim de konudan Arkadaşlar geldi, telefon takas ettiler bizim astıraya. Telefonlar. <gülüyor> Biz bu hallerde mi düşecek <gülüyor> <gülüyor> telefonla araç takisi? Ay bu haller dedin şimdi kırdım bizler. Tabi bak. Ben sizin telefonlarınızın fiyat alırım. Al abi fiyat. Ben de Çağban abi alıyom abi alış fiyatlarını soru ya. Sen kaç para tutuyordun bunlar? 78500 78 civarı. 78500 yani. civarı. Dedin. 0 lira. Arıyorum abi. Alo. Alo. Çağban abi. Tamam abi. Müsait misin? Evet. Ya büyük bir ticaret vardı şu an. Şaka gibi ama gerçek. Arkadaşlar geldi yanıma. Telefon getirdiler. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Her neyse faturası, kutusu hepsi var hepsinin. Var değil mi? Var var. var. Hızlıca fiyat vermek lazım. Ticareti bitireceğim. Otel çıkacağız. Sorsan fiyat verebilir misin hemen? Geleceğim hemen sana vereceğim cihazları. Kapalı kutu hepsi. Galaxy. 2. o tamam. iPhone 12 Pro 128 GB. Mate 40 Pro. Hepsi sıfır kapalı kutu abi. Tamam, başka. Pardon özür dilerim. Sadece iPhone kapalı kutu. Diğerleri şey bir aylık. bir baş. aylık yazlar. Öldür abi fiyatı. Sen de para kazan abi. He? Samsung ne bu? S21 Ultra. S21 Ultra. Evet. Note 20 Ultra. Canım bunları getirmem lazım. Böyle olmaz. Abi ortalama fiyatlar fiyat var. Ben alacağım bunları 2 lira aşağısına senin bana verdiğin fiyattan. Sana getireceğim. Benim işimi çözmem lazım. Sen Söylediler. Abi soru bir söylediler, adamlar telefoncu zaten. Sen söylediğim şartlarda değerlendir, ben şey yapacağım ya... Bizim yanımıza da yapmasaydın bari. Şimdi fiyatlarımız geldi arkadaşlar, biz çayımızı içene kadar. Evet. Yusuf nedir? Şimdi Galaxy Fold 2 12000 lira abi. Öldürmüş. 12 Pro 128 GB 13000. Mate 40 Pro 10.000. Ayda. Bitirdin sen bizi. S21 miydi bu? S21 Ultra. S21 Ultra. On Note 20 Ultra 8.500 bin beş lira. Sen Elli dört bin beş yüz lira. Ne durum şu an bizim? Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. kaç para? Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Kalır kalır. Evet, yüzde, nerede ne? Yüzde, Neyse. eksi eşittir 16.400 lira, yüzde 18'in düşersen bunun 16.400. Bu telefonu biz kaç para şaban bey etmişti? 12.000 Hayır, düşük söylemiş. Biz bu telefonu 14.000 lira olarak sayalım. Tamam, 14, tamam. Abi hepsini kendim alıyorum telefonların. Evet. Ben kendim satarım abi. Affedersiniz, bu 14.000 lira. Ya abi arabadan para kazanacağız abi tamam. Yemiseniz. Arabadan para kazanacağız. 15 lira yazar. Tamam. Arabadan zaten para kazanacağız bunu tamam. sakladığımız karar. Buna kaç para yazmış Şaban ya, Bey affedersin? 10 bin. Note 2'nin 38,5 yazmış. O da bu 13, 256 256 256 model, model. 13 bin lira abi. 256'da model 13 bin lira. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 39 bin lira. Android'lerde daha sıkıntı var yani. şu an. Dün kitledi, kitlendi. Bütün herkes yok oldu Abi Android'de. 39 bu neydi efendim? Bu da Huawei MateBook Pro. Evet. Ya bunu ondan saydık değil mi abi? Evet 39 lira burası yaptı, 3 evet. parça 39.000 lira. Doğru tamam. mu? Doğru. Buna ne yazmış şey Abhan Bey efendim? O ne? Metcurt Pro mu? 10.000 lira yazmış abi. Evet. Abi internetten bakarız zaten. Biz bunları tamam. konuştuğumuz. Evet. Şimdi şey tabii, tiyet edeceğiz. 12.000 lira da buna yazalım. Tamsungu. Bu da 16.500 lira sıfırı. 13.000 lira da ona yazalım abi. 64.000 lira para toplar abi burası. Tamam abi. Bizim arabamız kaç para efendim? 80. 70, 70 dedin ya. Hayır abi. Hayır, Hayır abi 70 kamera kaydılar bunu 85 lira astraya veriyoruz. 85 lira. Ben vallahi 70 gibi hatırlıyorum. Ben Bizim arabamızı eksper'e gösterirsiniz. Her şeyi, Her şeyi yaparsınız. Sıkıntı yok. Biz arabamızın arkasında. Telefon veriyorsunuz. Araba. Biz size. Araba veriyoruz abi. Kostok araba var. veriyoruz evet. Telefona binip gidemezsin abi. Yani. 64 bin lira telefonunuz yapıyor. Arabayla da telefon açamazsın. 84, 85 1000 lira bizim arabamız doğru mu? <gülüyor> Çünkü evet. biz bunları sahibinden ilana koyup telefoncuya vermeden kendimiz satacağız. Aynen dolu dolu paraya. Yani yani telefoncuya verdiler kafayla zaten ya. Ben buradan 3 lira ders ederim. 18.000 lira sor. Bir de Webtek'le indirim yapalım oraya. 1000 lira daha Bin 1000 lira mı? Gözünü seyin 1000 lira ne ya? Koskoca Webtek'me 1000 lira mı indirim yapacaksın? years later. Şimdi ne kadarımız eksik? Burada bayağı var. bir hesap yapıyoruz Ozan'la sabahtan beri de çıkamadık. 18 bin liramız eksik. Şimdi, sahibinden evlerinden satacağız. Bunlardan da para kazanmamıza yani kazanman gerek yok ama biraz uyguna koyup bir an önce satmamız lazım. Sonuçta 5'e böleceğiz parayı. Bizim işimiz paraydı abi. Parayla para kazandığımız için Tamam yani bunu şöyle yaparız. Aa, 2 bin lirasını nasıl istiyorum ben bunu abi siz ona göre başınızın çaresine bakın. Çünkü ben yapacağım fedakarlığı yaptım. bunları da piyasa şartlarının altına saydık. Kafa kafaya çıksak sıkıntı yok abi. 16 kalp bizim. Ecehan, senin e, telefonun mu alsana? Biz. biz biz seni şey yaparız. Biz, biz sana başka ofiste başka cihazlar <gülüyor> var böyle kalmış köyde kaşında onlardan Ece bir tane de yine aldım telefonunu. Gel aldım. Ben Ece. ben karşıma o kadar nasıl ben, ben sen de daha iyi. bu arabayı alıp kitlememiz lazım. Ece. Gerçekten Evet. Ver ver ver ver. Gidiyor. Bir 12 fırınlar var. var. Rezident çöktük buna. Abi şöyle bu kaç tane de kaynadı? Tamam bunu da alalım bu, biz. Madem abi? öyle. Ece, buna ee, garanti var değil mi? 13.500 liraya da bunu alabiliyorsun. Abi, garantisi var şey şey Garantisi var. var, yeni aldım Tam Garantisi varsa, yeni aldıysanız 14.000 liradan alalım, olur mu? Gerçekten. Aldık biz bunu. Tamam baba. 14.000 liradan bunu aldık. 2.000 liraya bakiyeniz kaldı arkadaşlar. Sonra verin abi. Senet yaparız. <gülüyor> Yaparız yaparız. Abi, abi de, 2000 e lira artık kırarsın ya. Yok, Bak abi. o kadar muhabbetimiz var çayını içtik. Sonra evet. kredi kartı. Tut kredi tut kartı ya, bırak abi. Bırak. Kredi kartı. Tuttu artık, Ben de buradan artık kullanmıyorum. Tamam. Çifte. Hayırlısı olsun, Sağ Allah verilir. hayırlısı olsun, hayırlısı olsun, hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Allah sana verdin, Hayırlı gördün. Giyazları da bıraktık abi, hayırlısı Hadi yani notere, bak notere. daha fazla fiyat çıkma. Noter kapanacak şey. zaten. Gidelim abi bir an önce. Ben caymadan. Şey Aynen. Hadi selamünaleyküm. O halı sen rettin mi? Rettin. Hayırsız olsun. Al. Allah tanırdan versen. O seninki. Abi anahtarı ver. Şey Yunus arabaya yazdı Var mı isteğiniz? Canına sağlık. Sağ Rusat ve anahtar. Alayım abi ben artık onu. Evet, Çok sağ ol. Teşekkürler. Şunu da alayım. Al, abi alamayacağız ya artık elim ayağım titriyor. <gülüyor> sen bir <gülüyor> tır at gel. Bir tur atalım. Bir dönün gelin bakın. Ben bir çay içeyim burada, sen de olaç yap. Tamam, biz bir tur atalım yok, gelelim hemen. 2 dakika artık yoruldum ya. Eceğim sen gelince ararsın beni. Arayamıyorum, <gülüyor> yok telefon yok. Bende de yok. <gülüyor> <çok tutar>. Buluşuruz <gülüyor> bir gidelim, şöyle bir tur atalım bakalım. Araba nasılmış, görelim hep birlikte. Bu arada noterden görüntü ekleyemedik ne yazık ki. Çünkü noter de resmi bir orada kurum olduğu için herhangi bir şekilde ne tabelasının gözükmesine müsaade ediyorlar ne de herhangi bir şekilde içeride çekim yapmamıza müsaade ettiler. Zaten gizli bir şekilde de böyle bir çekim yapamayacağımız için Doğrudan satışa yaptık aşağıya indik Satışı hallettik arkadaşlar her şey tamam artık araba bizim anahtar da bizde Bir tur da attım Ofise doğru attım yavaş geldi. yavaş gidebiliriz arkadaşlar Videomuzun da böylece sonuna geldik varımızı Heyecanlandın uyuyup. mı? Vallahi heyecanlandım varımızı yoğumuzu da buraya her şeyi bıraktık artık her şey kartımı yeni bir telefona takmak istiyorum <gülüyor> Ben sana bir şey herkese bir şeyler ayarlıyorum bu videoda Sana da bir şeyler ayarlayacağım ofisiyonu Eğer beğendiyseniz siz de şurada bir like butonu var Ona Aşağıda iki aramızda da bulunan diğer webteknik içeriklerine gidip Onları izleyebilirsiniz, ortada bulunan yuvarlak bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça, hoşça kalın. kalın efendim, görüşürüz. Bu. Hadi bakalım. Oğlum bizim arabayı kim getirecek?